Merhabalar herkese. Açık Beyinde Nereden Biliyorsun'a hoş geldiniz. Ben Dr. Tuğba Aydın Öztürk. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesiyim. İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde yıllardır çalışan bir araştırmacıyım. Bugün sizlere enteresan bir konudan bahsedeceğim. Aslında böyle gündelik hayatta çokça bahsediyoruz zaten. Ve biraz daha böyle romantik alana geçelim mi? Evlilik diyeyim. Ama onun biraz böyle karşısında duran boşanmadan da bahsedelim isterseniz. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 son verileri Türkiye'de evlilik oranları ve boşanma oranlarını kıyaslıyor. Son 10 yılında böyle bir aslında e, kıyaslamasını yapıyor kendi içinde. Acaba neden evleniyoruz? Neden evlenemiyoruz? Bir de neden boşanıyoruz? Bugün 3 tane başlığa bakacağım. E, haydi hep beraber bakalım o zaman. Şimdi sonuçlara baktığımız zaman önce, önce şundan bahsedelim. Şimdi aile bir kurum. Bunu böyle kurum dediğimiz zaman bir stabil bir şey, yani şey e, durağan bir şeymiş gibi oluyor. Ama aslında aile dediğimiz bu sosyal yapı, her an, her yıl, her farklı sosyolojik, kültürel, tarihsel, ekonomik özelliklerle beraber yeni değişimler gösterir. Aslında aile çok hareketli bir yapıdır ve evlilik de benzer şekildedir. Bize neden aile olmak isteriz? Niçin evlenmek isteriz? Kendimize sebeplerimiz vardır. Romantik sebeplerimiz vardır. Geleneksel ailelerde yetiştiğimizde e, sevdiğimiz kişiyle bir arada yaşamak için e, evlenmemiz gerekebilir. E, bir yandan çoğalmak isteriz, üremek isteriz değil mi? soy devamı olsun isteriz bir ekonomik anlamda birisiyle bir iş birliğidir. Aslında evlilik bir iş birliğidir. aile kurmak bir iş birliğidir. ve hatta bu iş birliğinde ne kadar başarılıysak evliliklerimiz de o kadar uzun süre devam eder Türkiye'deki rakamlar son yıllarda şunu gösteriyor bize Türkiye'de evlenme oranları düşerken boşanma oranları artıyor acaba bu neden oluyor yani bizlerin evlenmek isteme sebepleri belirli. Yüzyıllardır, bin yıllardır insanların için hayatlarını bir araya getiriyorlarsa aslında yine hala aynı sebepler gibi. Ama bir yandan da evlenme oranının düşmesinin altında acaba sosyolojik bir olgu var mıdır diye baktığımız zaman e, Türk verilerine bakıyoruz. Dünyada yapılan yine başkaca araştırmaları inceliyoruz. Burada da e, bazı faktörler karşımıza çıkıyor. Birincisi literatürde biz buna bitmeyen ergenlik ya da bitmeyen gençlik diyoruz. Şimdilerde ekonomik yapının da aslında getirmiş olduğu bir konu bu. bir türlü hayata gerçek anlamda başlayamayan gençler ordusu birikti karşımızda. Yani Üniversite eğitimi, bittikten sonra işte lisans üstüne devam etmek, iş bulamadıkça gerçek hayatı ötelemek gibi bir durum oluyor. Yani bu öteleme ister istemez evliliğin getirdiği o ekonomik, sosyal, kültürel sorumluluklarda taşın altına elini koyamamak anlamına geliyor. Şu anda insanların evlenememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında bu ekonomik şartlarda bir türlü kendini, hayatını çevirebileceği bir düzen sunamaması. Bu sebeple bitmeyen gençlik ve ekonomik şartlar, finansal özgürlüğün bir türlü sağlanamaması gençlerin belki de evlenememesiyle alakalı bir durum. Ha bu arada evlenememek diyorum ama evlenmemek bir tercih. Son yıllarda özellikle hem dünyada hem Türkiye'de insanlar illaki bir akit bir sözleşme gibi aynı evin içinde yaşayabilmek adına aslında bir kuruma bağlı olmak zorunda da hissetmiyorlar kendilerini. E tabii ki şimdi toplumsal düzenin değişmesiyle de muhakkak çok ilişkili bu. E, bağımsız yaşama isteği var. E, dediğim gibi bu ekonomik zorluklar bizim bu shared economy dediğimiz yani paylaşımlı ekonomiye bizi götürüyor. Artık insanlar ev arkadaşlarıyla veya işte sevdiği kişiyle aynı evin içinde de yaşayabiliyorlar. Bunlar aslında evliliği gitgide azaltan unsurlar. Yani bu kuruma daha az kişinin kapıdan giriş yapması anlamına geliyor. Peki evlilik oranı azalırken karşısında boşanmaların arttığını görüyoruz. Bununla ilgili çok spekülatif haberler var bu arada. Mesela buradaki mitlerden birini hadi yıkarak başlayalım ne dersiniz? Pandemi başladığı günlerde Çin'de bir anda boşanma oranları artmıştı. Ve insanlar kendi ülkelerine de bu salgın e, nüks ettiği zaman dediler ki yani evlilik kurumu çok ciddi bir tehlike altında zannederim. E, Çin'de başlayan bu Hastalık salgını aşaba, acaba boşanma salgına dönüşecek mi? Ee, araştırmalar şunu gösterdi. Eğer doğru bir iletişim kanalı kurabildiyse eşler bir karantina anında aynı hanenin içinde vakit geçirdiklerinde zaten öncesinde iletişimin düşük olduğu e, bir evlilik sürdürüyorlarsa evet bu boşanmaya gitti. Ama diğer taraftan bu karantina sürekli birlikte aynı çatı dört duvar arasında vakit geçirmek gibi bir zorunluluk karşısında iletişim kanalı doğru yürüyorsa ki buna ek olarak evde işbirliği sağlıklı yapıldıysa eşler birbirine yardımlaşıyorsa, çocuk bakımını yine eşit bir şekilde ya da denk bir şekilde birbirine üstlendilerse burada aslında sistemin hiç de bozulmadı ortaya çıktı. Yani aslında o MIT yıkılmış oldu yakın zamanda yapılan çalışmalarla. Peki o zaman biz tekrar TÜİK verilerine bakalım. Yani gerçekten neden boşanıyoruz? Bu arada Türkiye'de şu veriyi vermek isterim. Türkiye'de boşanma davasını açan kişiler kadınlar. Çok büyük bir oranlam. Genelde biz de bu davaların ana sebebi şiddetli geçimsel diye bir üst başlık. Ama bu sadece bir üst başlık. Altında çoğunlukla ekonomik, e, kültürel aslında e, yine duygusal pek çok sebep yatıyor. Şimdilerde yeni bir şeyden bahsediyor e, hem hukukçular hem de sosyologlar. Teknolojinin ve teknolojinin bize sunmuş olduğu mükemmel hayatların evde karşılık bulmaması insanların evlilikle ilgili kurmuş oldukları hayalleri biraz daha hayal kırıklığıyla yaklaşmasına sebep oluyor. Bugünlerde en fazla boşanma sebebi Türkiye'de nedir acaba diye düşündüğümüzde evet aileler kişilerin o bireysel özerk alanlarına dışarıdan ne kadar yakınız olursa da olsun o müdahale sizi ister istemez evlilikten uzaklaştırıyor. Son yıllarda çok büyük bir ivmeyle ekonominin kötüye gitmesi, yine aile dediğimiz o temel kuruma zarar veren en baştaki özelliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve son yıllarda artış gösteren yeni bir şey var. Bir kere zaten şunu biliyoruz, sosyal medya kullanımı hepimizde çok yüksek. Bu ister istemez ev içinde bizi biraz yabancılaştırıyor birbirimize ve burada bir iletişim problemi doğuyor aslında. Hani Aynı ev içindeki yabancılara dönüşüyoruz. Fakat diğer yandan izlediğimiz o mükemmel hayatlar, başkasının romantik ilişkileri, başkasının gittiği tatiller, başkasının yediği yemekler, bu hayatlar öylesine güzel bir panorama sunuyor ki bize, biz neden bunlara sahip değiliz acaba? Üzerinden kendi e, birlikteliklerimizi sorgular duruma geliyoruz. Bugünlerde belki hani Türkiye'deki bu boşanma, meselesine, bu sosyal yapıya bakacak olursak da bu faktörün öne çıktığını görebiliriz. Bu arada Türkiye'ye özgü bir rakam vermek lazım belki. Yine ilk evlenme yaşının yükseldiğini söyleyebiliriz. Erkeklerde 28, kadınlarda 25-26 yaş civarı. Boşanmaların %35'inden fazlasının da evliliğin ilk 5 yıl içerisinde gerçekleştiğini hatta bunların büyük bir kısmında ilk 1 yıl içerisinde olduğunu söylemek lazım. Buradaki olayın da çocuk olmadan bir an önce sorumlulukların daha fazla paylaşılmasına gerek kalmadan farklı hayatlara devam edebilmek. İnsanların geçmişte izledikleri, deneyimledikleri kendi ailelerinden ya da başka ailelerden görmüş oldukları mutsuz aile tablosu aileyi çok ideal bir kurum olmaktan çıkartıyor artık. Çocuk sahibi olmamak ve evlenmemek de bir opsiyon, bir seçenek olarak karşımıza çıktığı için zannediyorum bu sebeple evlenmelerin gittikçe azaldığı ve belki de boşanmaların arttığı bir senaryoya dönüşüyor. Ülke nüfusu her ne kadar yaşlanırsa yaşlansın ve siyasi iradenin, siyasi iktidarların 13-23 çocuk size teskin etse de aslında bir yandan ekonomi bunu karşılamadığında burada da bir ailenin büyümesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Son olarak belki yine şunu eklemek lazım. İşte gençler evlenmiyor, gençler aile kurumuna özen göstermiyor gibi bir e, aslında verinin de doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü e, romantizm anlayışı veya işte güven anlayışının anlamı değişmiş olabilir. Ama bu gençlerin aileyi daha az önemsediği anlamına gelmiyor. Bütün çalışmalar bu değerlerin e, hala çok yüksek oranlarda e, hemen hemen her yaş grubu için ve her cinsiyet için çok yukarıda olduğunu söylüyor. Peki e, bugünlük. Bu konuyu ele almak istedim. Bu konuyu masaya yatırmak istedim. Neden evleniyoruz? Evlilikle ilgili fikirleriniz nedir? Sosyolojik bir olgu olarak ve neden bu kadar boşanma oranları artmış olabilir sizce? Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sevgi ve selamlar. Ha, bu arada biz bitirdik ama ben bir şey söylemeyi unutmuşum. Tam kapattıktan sonra aklıma geldi. Şimdi boşanma böyle sınıfsal bir mesele gibi bize görünüyor. Bir de çok uğraşlı bir iş bu arada. Yani hem maddi hem manevi. O yüzden zannediyoruz ki hep çevremizde işte orta sınıf ve yüksek daha böyle üst sınıf boşanıyor. Valla hiç araştırma bunu söylemiyor. Sosyoekonomik sınıfın düşük olduğu, yoksul olduğu ailelerde boşanma oranı inanılmaz yükselmiş durumda. Artık zannediyorum boşanmayı sadece bir sınıf meselesi üzerinden değil, çok daha boyutlu ele almamız gerekecek. Vallahi bunu unutmuştum, ekleyeyim dedim. Haydi görüşürüz.